48 bölü 64 kesrini en küçük sayılarla ifade edilecek şekilde sadeleştiriniz. Önce bunu görsel olarak ifade etmeye çalışalım. Paydamız 64. 64 payda olduğu için bir bütünü temsil eder. O yüzden buraya bir bütün çizelim. Belki bu bütünü bir kurabiye olarak düşünebiliriz, evet kurabiye. Bu bizim bütün haldeki kurabiyemiz olsun. Bu bütün kurabiyemiz aslında 64'ü ifade eder. Tabii bunu 64'e bölmek zor olacağı için çizmiyorum, boşuna uğraşmayalım. Bu bütünü 64 parça olarak düşünürsek, 48 parçası yaklaşık şu kadarlık bir kısımdır. Bu mavi alanın tümü 64'lük, şuradaki mor alanda 48'lik parçayı ifade eder. Şöyle yazalım şuraya. 48 bölü 64. Bunu, mümkün olan en küçük sayıları kullanarak ifade edeceğiz, yazacağız, tekrar yazacağız. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini daha sonra anlatacağız. Şimdi, bu 48 ve 64'ü sadeleştirmek için sayı gruplarını ayırabilir miyiz? Bunun için yapmamız gereken şey, 48 ve 64'ün her ikisinin de en büyük ortak çarpanını bulmaktır. Ya da bu iki sayının ortak en büyük bölenini bulmaktır. 48 için bunu yapmaya çalışalım. Evet, bunu aklınızdan hesaplayabilirsiniz ya da bütün çarpanlarını yazabilirsiniz. 48 ve 64 için bütün çarpanları ayrı ayrı yazdığımızda görüyoruz ki, her ikisine de uygulanabilecek en büyük çarpan 16'dır. Yani şunu şöyle söyleyebiliriz. 48 yerine 3 çarpı 16, 64 yerine de 4 çarpı 16 yazabiliriz. İşte burası ilginç. Mor olarak çizdiğimiz bu 48 parçalık bölümü, 16'lık, 3 grup olarak görebiliriz. İşte görüyorsunuz, 3 grubumuz var ve her biri 16 parçayı temsil ediyor. Bunların her birinde, bu grupların her birinde 16 parça var. Hepsi birlikte 48 sayısını ifade ediyorlar. Şimdi de 64'ü 4 gruba ayıralım. Her bir grup 16'lık olacak. Evet, her bir grup 16 parçayı temsil ediyor. Evet, sanki biraz yanlış çizdim. Evet, bunların aslında her biri aynı genişlikte olmalı tabii ki. Neyse, peki 48 bölü 64 en sade şekliyle nedir? Bu kesri mümkün olan en küçük sayılarla ifade etmek istiyoruz. 16'lık parçaları bir bütün olarak görürsek, o zaman toplam 4 parçadan söz ediyor oluruz. 1. parça, 2. parça, 3. parça ve 4. parça. Biz bu kesirle, aslında 4 parçadan 3'ünü ifade etmiş oluyoruz. Ki, ki bunun kesir olarak en basit karşılığı o zaman 3 bölü 4'tür. Umarım bunu matematiksel bir yöntemle düşünerek kafanızdan hemen düşünmüşsünüzdür. Bu sayıları en büyük çarpanlarına ayırmak istesek, 48 eşittir 3 çarpı 16'dır. 64 de eşittir 4 çarpı 16'dır. Bunlar birbirlerini götürürler, 16'lar birbirlerini götürdüler. Şuraya tekrar yazalım, kesirleri ayırarak 16 bölü 16, 1'e eşittir. Değil mi? O zaman geriye kalan sadece 3 bölü 4'tür. Eğer 48 veya 64'ün her ikisine birden 16 sayısının nasıl uygulandığını tam olarak anlamadıysanız, bu işlemi aşama aşama da yapabiliriz. Yine 48 bölü 64 ile başlayalım. Kesirler konusunu unutmamanız gereken en önemli şey şudur. Pay'a hangi işlemi yapıyorsanız, paydaya da aynı işlemi yapmak zorundasınız. Mesela payı 2'ye bölecekseniz, paydayı da 2'ye bölmek zorundasınız. Kesrimizin payı da paydası da 2'ye bölünebilen sayılardan oluşuyor. İkisi de çift sayı. 2'ye böldüğümüzde sonuç 24 bölü 32 olur. Güzel. Bu iki sayı da yine 2'ye bölünebilir. Aslında 2'den büyük bir sayıya mı bölsek? Olabilir, mesela ikisi de, her ikisi de 4'e bölünebilir. Belki fark etmediniz ama bu iki sayı 8'e de bölünebilir. Neyse biz her ikisini de 4'e bölelim bu sefer. Paydaki sonuç 6. Paydaya da şimdi aynı işlemi uygulayalım ve 4'e bölelim. Sonuç ne etti? 8. Böylelikle 48 bölü 64'ü önce 24 bölü 32'ye sadeleştirdik. Onu da 6 bölü 8'e sadeleştirdik. Bu 3 kesir de birbirine eşittir. 6 bölü 8'in pay ve paydasını 2 ile bölebiliriz. O zaman payımız 3, paydamız da 4 olur. İşte bunlar sadeleştirme yoluyla ulaşabileceğimiz en küçük sayılardır. Çünkü 3 ve 4 sayılarının birden büyük ortak çarpanları yoktur. Bu durumda en sade kesre ulaşmış olduk. Bu yöntemlerden istediğinizi uygulayabilirsiniz. En kolay yolu ya da en hızlı yolu kesrimizdeki sayıları bölebilen en büyük sayının 16 olduğunu bulmaktır. Her ikisinde 16'ya bölün, 3 bölü 4 elde edersiniz. Aslına bakarsanız pay ve paydayı 16'ya bölmekle 16'lık gruplar oluşturmuş oluyorsunuz. Yani 16 minik parçayı bir tane büyük parçaya dönüştürüyorsunuz. 64 parça böylece 4 büyük parçaya dönüşmüş oluyor. 48 küçük parça ise 3 büyük parçaya dönüşüyor.